Biz neden çikolat çalışıyoruz da nasıl no, olduk biz, bunu siz mü? Bir şirket ya da kurum olduğumuz için değil, aile olduğumuz için. Sen geçmişte bırakabildin mi? Sermet'in hain olduğuna hala akıl sır erdiremeyenler beğensin kaç kişiyiz görelim. Zehra'nın geçmişi hala unutamaması başına büyük dertler açacak. Zehra ölümden kıl payı kurtulacak. Ömer bence tufaya düşürüldü. Ona baygınlık ilacı verildi ve zihinsel bir ilaç imajı verdiler. Ömer'in teşkilattan olduğu öğrenildi ve bir adım daha önde olmak için onu yemlediler. Ömer babası Hasan Atmaca'nın yaşadığını öğrenecek ve annesine veryansın edecek. Ömer yakın bir zamanda babasının efkar olduğunu öğrenecek.